Değerli izleyenler Türkiye'den Tavzıra Haber ülkelerine karşınızdayız. Ben Yeriz Ömer Tarık İlmaz'la tarikhaber.com Ana Haber Bülkeleri başlıyor. Yaklaşık 21.47'ye kadar bu ekranlarda. Günlüğüne çıkan gelişmeleri sen için paylaşacağız ben Ama Haber Bülkelerimiz başlıyor. Sosyal medya kanal, kanalımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal Club tarik haber, pinterest tarik haber, elham tarik haber, tiktok tarik haber, facebook tarik haber. İnkel'in Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tambır Tarık Haber, İnsan Havet Tarık Haber TV'de Dost Yılmaz. Reddit Grand Type 73 08 YouTube Tarık Haber TV ve Eke Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayınlayız değerli dostlar. Diğer sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak bir kolayla yayınlayız. Bir kolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Okcanlı yayında yayındayız. Okcanlı yayın kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz değerli dostlar. <gülüyor> İlk kere değerli izleyenler ki kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. 2.3'te yayınlığı Twitch kanalımız Fark Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Kırıpta sohbet odalarında yayın da ister dostlar, ister tan, tüket izle takip edebilirsiniz. Sohbet odalarımıza dahil olabilirsiniz, değerli dostlar. I <laughs> Youtube sessiz odalarda yani etiket yapıyoruz. Etiketlerden de bizleri bulabilirsiniz. Şu anda e, günden dolan kadri şeker etiketlerden de bizleri bulabilirsiniz. Bunlar olayda yayınlayız efendim. Nolay kanalımız takip Haber TV'den paylaşıp takip edebilirsiniz değerli izleyenler diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> efendim ilk haberimize geçiyoruz. O karar verildi. BDDK duyurdu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre bankacılık düzenleme kurulu (BdK) döviz varlığı olan şirketlerin Türk lirası kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini bildirdi. İşte son dakika haberin detayları. Son dakika BDDK Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek. Son dakika haberin Döviz varlığı olan şirketlerin Türk lirası kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika haberi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK, 24 Haziran'da finansal istikrarın güçlendirilmesine i̇şte. ve kaynakların daha verimli kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına yönelik atılacak koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında aldığı karara ilişkin sektörden gelen talep ve önerilerin değerlendirilmesi... Namaz kıldığı karar Kararın etkinliğini artıcı değişiklikler... yapıldı. Kırdayım. Ana haberdeyim yönetmenim. Göre, söz Ana haber. Ana haber. Genel manada bir önceki karara göre hem bankalar hem şirketler açısından uygulamayı kolaylaştırıcı bir takım değişiklerin yanı sıra kararın etkinliğini artıcı değişiklikler içeriyor. Buna göre karar kapsamındaki şirketlerin bağımsız denetçiyi onaylatmak suretiyle bankalara tevdi etmeleri gereken bilgi ve belgelerin yeminli mali müşavirlerce onaylı olarak da alınabilmesi sağlandı. Önceki karara göre kredi başvurusu sırasında bilgi ve belge temin etme yükümlülüğü bulunan şirketlerin beyanları esas alınmak süresiyle kredi kullanmaları mümkün hale getirildi. Kredi kullanımı sonrasında ise bu beyanların doğruluğunu üçer aylık takvim dönemleri halinde bağımsız denetçi veya eminli mali müşavirlerce onaylı olarak bankalara tevdi etmeleri gerektiği düzenlendi. Böylelikle şirketlerin belge yükü azaltılmış oldu. Ayrıca... Yeminli mali müşavirlerin sürece dahil edilmesi nedeniyle kararın uygulanmasında esas alınacak en güncel finansal tabloların, konsolide finansal raporlama yükümlülüğü bulunan şirketler hariç, LOK ve ilgili düzenlemeleri uyarınca geçici vergi dönemleri dahil vergi dairesine sunulmuş olan en güncel finansal tablolar olarak uygulanmasına karar verildi. O şirketler de muaf tutuldu. Şirketlerin bağımsız denetime tabi olup olmadığı hususunda bankalarca tereddüt yaşanması halinde şirketlerin bağımsız denetime tabi olmadıklarını bankalara belgelendirebilmeleri için yeminli mali müşavirler veya bağımsız denetçiden alacakları belgelerin yanında serbest muhasebeci mali müşavirlerden de bu durumları tefsik edici belge alabilmelerinin önü açıldı. Bankaların kredi müşterisi dışında üçüncü taraflara ödeme tahdülünde bulunduğu doğrudan borçlandırma sistemi, Kurumsal kredi kartları ve tedarikçi finansmanı gibi ürünler ticari hayatın olan işleyişini etkilememek bakımından kapsam dışı bırakıldı. Konsolide mali tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu karar kapsamındaki kredi sınırlamalarına yönelik yapılacak değerlendirmede bu şirketlerin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştiraklerinin dahil edilmemesine karar verildi. Böylece yurt dışındaki söz konusu bağlı ortaklık ve iştiraklerin yabancı para varlıklarının da sınırlama kapsamındaki hesaplamadan muaf tutulması sağlandı. Bağımsız denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak şirketler de karar kapsamından muaf tutuldu. Diğer taraftan, düzenleme arbitrajı ve rekabet eşitsizliği doğurmaması açısından faktörün, finansal kiralama ve finansman şirketleri de karar kapsamına alındı. Ayrıca, kararın etkinliğini artırmak amacıyla şirketlerin yabancı para nakli varlık hesaplarına dahil edilecek kalemlerde de bir takım değişiklikler yapıldı. Şirketlerin bankalarla yaptıkları sak işlemleri yoluyla kararın etkinliğinin azaltılmasının önüne geçilmesi amaçlandı. %500 risk ağırlığı uygulanacak. Bunun yanında şirketlerin kullanacakları krediler için üçer aylık takvim dönemlerini izleyen ay sonuna kadar serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler Bağımsız denetçi onaylı olarak bankalara ve diğer kuruluşlara tevdi etmesi gereken belgeleri tevdi etmemesi veya tevdi etse bile bu belgelere göre yanlış anda bulunduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakli ticari kredi kullandırılmayacağı ve 30 Haziran 2022 tarihinden itibaren bu. Şirketlere kullandıran TL cinsinden ticari nitelikli tüm nakli kredilere %500 risk ağırlığı uygulanacağı kararlaştırıldı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu haber. Bildirimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.47'ye kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar. Türkiye 2 senedir onu konuşuyordu. Kadeşekere tahliye oldu. İşte ilk görüntüler değerli izleyen. Yani. Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2 yıldır konuştuğu Kadir Şeker'e tahliye kararı verildi. Son olarak geçen duruşmada ceza azaltan Kadir Şeker'in avukatı ihraza bulunmuştu. Mahkeme itirazı kabul etti ve Kadir Şeker'in tahliye olmasına karar verdi. Kadir Şeker 2020'de Ayşırla'yı darp eden Özgür Duran öldürüp hapse girmişti. Son dakika gelişmesine göre ise Kadir Şeker tahliye oldu. Şeker'in tahliye anlamına ilişkin görüntüler de geldi. İşe detaylı. Haber, haber, güncel, Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi, beklenen haber geldi, Kadir Şeker tahliye oldu. Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi, beklenen haber geldi, Kadir Şeker tahliye oldu. Son dakika haberi, Türkiye'nin iki yıldır konuştuğu Kadir Şeker'e tahliye kararı verildi. Son olarak geçen duruşmada cezası azaltılan Kadir Şeker'in avukatı itirazda bulunmuştu. Mahkeme itirazı kabul etti ve Kadir Şeker'in tahliye olmasına karar verdi. Kadir Şeker, 2020'de Ayşe Dırla'yı darp eden Özgür Duran'ı öldürüp hapse girmişti. Son dakika gelişmesine göre ise Kadir Şeker tahliye oldu. Şeker'in tahliye anlarına ilişkin görüntüler de geldi. İşte detaylar. Kadir Şeker hakkında son dakika kararı. 5 Şubat 2020'de Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir parkta sevgilisine şiddet uygulayan Özgür Duran'ı bıçakla öldüren Kadir Şeker, savunmasında niyetinin öldürmek olmadığını araya girerek ikiliyi sakinleştirmek istediğini belirtmişti. Özgür Duran'ın kendisine saldırdığını belirten Kadir Şeker, uzun süredir cezaevindeydi. Şekil'in avukatının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonrasında tahliye kararı çıktı ve Kadir Şeker tahliye oldu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Son dakika, Kadir Şeker tahliye oldu. Son dakika gelişmesine göre Kadir Şeker tahliye oldu. Ailesiyle kucaklaştı. 2 yıl 5 ay bir gün süreyle tutuklu bulunduğu göz önüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir cezaevinden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu. Cezası onanması için dosyası tekrar yargıdaya gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı. Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu önünde A muhabirine tahliye kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Oğlunun normal hayatına devam edeceğini dile getiren Şeker, biraz zor olduk, üzücü bir durum. Ailemizle beraber Kadir'i karşılamaya geldik, dedi. Anne Zeliha Şeker de karardan memnun olduklarını ve çok sevindiklerini dile getirdi. Öte yandan Akşehir Ceza İnfaz Kurumundan çıkan Kadir Şeker, anne ve babasıyla sarılıp hasret giderdi. Tahliye olan Kadir Şeker, ailesiyle birlikte kondoy eşliğinde evine geldi. Kadir Şeker, Araçtan indikten sonra kendisini bekleyen yakınları ve arkadaşlarıyla hasret giderdikten sonra evine girdi. Baba Cengiz Şeker gazetecilere, biz çok acı çektik. Bu istenmeyen bir olay dedi. İki senedir cezaevinde olan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı. Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu. İtiraz dördüncü ağır ceza mahkemesince kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi. Kadir Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Alağdağ, A muhabirine, Kadir Şeker için dördüncü ağır ceza mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyleyerek tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiğini öğrenildi yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol kararıyla tutukluluk halinin kaldırılması Konya Cumhuriyet Başsavcılığı da Kadir Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol kararıyla tutukluluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı. 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararda Sanık Kadir Şeker'in 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay bir gün süresince tutuklu kaldığı Sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın yargıday birinci ceza dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun, açık ceza infaz kurumuna ayrılma yönetmeliğinin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı süre itibariye açık ceza infaz kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza Infaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid 19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, cıkmanı 193a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır denildi. Çok mutluyuz. Kadir Şeker'in avukatlarından Emrah Daylan ise tahliye kararı için mutlu olduklarını belirterek Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında vermiş olduğu tutukluluğun devamına ilişkin karara biz aynı gün aynı hızla dilekçemizi yazarak vermiştik Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bizim taleplerimizi haklı gördü ve müvekkilimiz Kadir Şeker hakkında tahliyeye ilişkin karar verdi. Çok mutluyuz. Hayırlı uğurlu olsun dedi. Kadir Şeker'in tahliye kararına maktulün ailesinden ilk açıklama. Kararı televizyondan öğrenen Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyan Güner karara tepki gösterdi. Gözü yaşlı anne Güner, oğlunun ölümünün ardından onca hakaret ve tehdide maruz kaldığını belirterek sokak ortasında ben darp edildim. Bunun altından artık çok şey çıkar. Nasıl böyle bir katili bırakırlar? 2-5 yıl mı benim çocuğumun canının bedeli? Oğlum sabıkalı deyip, hiç uğruna sokak ortasında ölümü hak ettiğini resmen ilan etmiş oluyorlar. Bu kararla adalete olan inancımı tamamen yitirdim. Bu kararda adalet yoktur. Allah'ın adaleti var. Adalet ararken çocuğunun katilini 2-5 yıl sonra bırakıyorlar. Bir can için 2-5 yıl ceza çok mu? O zaman herkes herkesi bıçaklasın, 2-5 yıl yatsın çıksın. Diğer katillerde katil değil, o zaman onların da aileleri var. Onları da salsınlar o zaman, neden tutuyorlar? O zaman herkes kahraman olsun, herkes kendi adaletini kendi sağlasın ifadelerini kullandı. 20 yaşındaki Remzi Niyazi Duran ise devletin adaletine güvendik. Demek ki adalet yokmuş. Bu çocuk kimdi? 2-5 ceza alıp tahliye oluyor. Şimdi Ankara'ya yargıtaya gidiyorum. Hakkında yalan yanlış şeyler söylediler. Adalete güvenmiyorum. Bir insanın canını alan kişiyi bırakan adalete güvenmiyorum dedi. Kadir Şeker'in arkadaşları konuştu. Kadir Şeker'in arkadaşlarından İbrahim Kurup, Kadir'in tahliye haberini aldık. Diğer arkadaşlarımızla birlikte Konya'da Akşehir'e gitmek için yola çıktık. Kadir'i çok özledik. Heyecandan, sevinçten gözlerimiz doldu. Şu an arkadaşları olarak hepimiz tarif edilemeyecek duyguyu yaşıyoruz dedi. Kadir Şeker olayı nedir? Olay 5 Şubat'ta Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Yeni İstanbul Caddesi Pri Reis Parkı'nda yaşanmıştı. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırlay'ın dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemeye çalışmıştı. Olay esnasında arbede çıkmasıyla Şeker, Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Sonrasında gözaltına alınan Şeker, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Kasten adam öldürme suçlamasıyla yargılanan Şeker'e ilk olarak ömür boyu hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, suçun haksız tahrik altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla, ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12,5 yıla indirmişti. Son olarak ise mahkeme heyeti Kadir Şeker'in cezasını 10 yıla, 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinden dikkat çeken talep. Dosyada yeni olan şeyler var, o görüşmede ne konuşuldu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdal Acar mahkemeye sevk edildi. Tutuklanma. Katilin TikTok... <gülüyor> Ana haber mülterimiz devam ediyor yaklaşık. 21.47'ye kadar <gülüyor> bu ekranlardayız değerli dostlar. Averin en fon kara karar sonrası. Türkiye aşkımız geldi. Güçler dengesi, deri ve ekleri itirafı gündem oldu. ABD'nin Türkiye'ye satmayı düşündüğü F-16 savaşçaklarına ilişkin Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mişatakis'den açlama geldi. Mişatakis söz konusu satışı engellemenin mümkün olmayacağını söyleyerek her kim Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'ye siyasi satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa bence gerçek güçler dengesini tamamen anla anlamamaktadır ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 kararı sonrası Miçotakis'ten Türkiye açıklaması, güçler dengesi dedi ve ekledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye satmayı düşündüğü F-16 savaş uçaklarına ilişkin Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten açıklama geldi. Miçotakis, söz konusu satışı engellemenin mümkün olmayacağını söyleyerek, her kim Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır" ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışına ilişkin konuştu. Mitsotakis, "Her kim Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır." dedi. SkyGamma FM radyosunda konuşan Mitsotakis Yunan iç politikası ve Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Dikkat çeken Türkiye açıklaması. Miçotakis, 4 yıllık görev süresini tamamlamak istediğini, erken seçim düşünmediğini belirtti. İktidara gelişinin ardından, ikili ilişkilerde yaşanan gelişmeleri yorumlayan Miçotakis, Türkiye'nin önünde iki yol olduğunu savundu. Miçotakis, Türkiye'ye, eğer Avrupa'yla yakınlaşmak istiyorsa, sadece Tansiyon'u düşürmesi yetmez. Aynı zamanda Avrupa ülkelerinin egemenlikleri ve egemenlik haklarından şüphe etmeyi de bırakmalı. Eğer diğer yolu seçerse Avrupa perspektifinden daha da uzaklaşmış olacak ve tabii ki bunun Avrupa-Türkiye ilişkilerine sonuçları olacaktır diye konuştu. Görüşmemiz olumlu atmosferde geçti. Türk-Günan ilişkilerinde 2020 yılının yaz dönemindekine benzer bir gerginliğin bu yaz yaşanmasını beklemediğini belirten Michotakis. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart'ta gerçekleştirdiği görüşmenin de olumlu bir atmosferde geçtiğini hatırlattı. Miçotakis, Türkiye, Yunanistan'ın egemenliğinden şüphe etmeye devam ettiği sürece, Türk-Yunan ilişkilerinde herhangi bir iyileşme olması mümkün değil dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama. Amerika Birleşik Devletleri ziyaretine de değinen Miçotakis, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 satın almasına olumlu yaklaşımına ilişkin şu ifadeleri kullandı. Her kim Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye silah satışını sonsuza dek engelleyebileceğini düşünüyorsa, bence gerçek güçler dengesini tamamen anlamamaktadır. Bence neyi başardık? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, şu an NATO'nun güney kanadında istikrarsızlık kaynağı olan NATO üyesi bir ülkeye silah satışının Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları doğrultusunda olmadığını anlatmayı başardı. Miçotakis, bu noktadan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satışına ilişkin kararlarının son derece karmaşık, uzun vadeli ve bürokratik sürece bağlı olduğunu, Türkiye'nin davranışlarını değiştirmemesi halinde komprenin şu an Türkiye'ye silah satışına istekli olmadığını ileri sürdü. İzole edilmiş bir Türkiye arzulamıyoruz. Yunanistan'ın uluslararası arenada izole edilmiş bir Türkiye arzulamadığını belirten Michotakis, Türkiye ve Yunanistan'ın çok iyi dost olmaması için bir neden olmadığını kaydetti. Michotakis, Yunanistan'ın Avrupa ile Türkiye arasında bir köprü olabileceğini savunarak, ancak bu bize bağlı değil, Türkiye'ye bağlı dedi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Beyaz Saray'dan Boris Johnson açıklaması. Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti. İadeleri için İsveç ve Finlandiya'ya yazı gönderildi. En çok aranan haberler. Son dakika haber. Spor, astroloji ve magazinden siyasete. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.47'ye kadar bu ekranlardayız. izleyeceksiniz yani. Konusunun yeni prensi Hollanda'dan geldi. ve Türkiye Milli Korcu Süper devinde İstanbul'a imza geliyor değerli dostlar. Son dakika haberine göre Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus'un isteği dolusunda transfer çalışmalarına başlanmıştı. Lincoln, Henrik, Armando, Bruma ve MMO kadrosuna kalan salajöretler gözde sanofor mevkiğine yapılacak transfer'e çevrilmişti. Kadrosunda Ender, Sedar Serdar Dursun, Margin Breşi ve Memdiyane, Samad Tayyip bulunduran Fenerbahçe, milli futbolcu Tiago Çukur için Watford ile anlaşmaya var Son dakika Milli golcü Thiago Çukur Fenerbahçe'ye imza için geliyor. Kulüpler anlaşmaya vardı. Son dakika haberleri Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarına başlanmıştı. Lincoln Henry'e Armindo Brum'a Emre Mor'u kadrosuna katan sarılacı vertlilerde gözler Santifor mevkiine yapılacak transfere çevrilmişti. Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergin Berisha ve Mbana Samad bulunduran Fenerbahçe, milli futbolcu Thiago Chukun için Atletico ile anlaşmaya vardı. Son dakika transfer haberleri, yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve Avusturya kampını tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyordu. Santiforadan Lincoln Henry, Pisk'den Armin Dobrum'a ve Karagünlük'ten Emre Mor'u kadrosuna katan Sarı Lacivertliler teknik direktör Zorgesus'un isteği doğrultusunda Santifor transferi için harekete geçilmişti. Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynanacak olan Dinamo Kiev maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Bir transfer daha bitiyor. Kadrosunda Enner Valencia, Serdar Dursun, Ümergin Berisa ve Bana Samatta gibi hücumcuları bulunduran Sarı Lacivertliler, bir santiforu daha kadrosuna katmaya çok yakın. Anlaşmaya varıldı. Fenerbahçe'nin milli futbolcu Tiyago Çukur için oyuncunun kulübü Atford ile anlaşmaya vardı. 25 milyon euro. 19 yaşındaki futbolcu için 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Sarı lacivertliler oyuncuyla da son bir görüşme yapacak. İstanbul'a gelecek. Çukur ile yapılacak olan son görüşmenin ardından oyuncu, resmi imzalar için İstanbul'a davet edilecek. Kısa sürede açıklanacak. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon Don Jester formasıyla 26 resmi maça çıkan Thiago Chukup, 1 gol 1 asistlik bir performans sergiledi. İlk kez Kuntuz yönetiminde oynadı. Chukup, Milli takımımızın 14 Haziran 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde oynadığı Litvanya maçına sonradan dahil olmuş ve 20 dakika sahada kalmıştı. Tiago Çukur, milli takımdaki ilk şansını Stefan Kulpiz yönetiminde bulmuştu. Tiago Çukur kimdir? 30 Kasım 2002'de Hollanda'da dünyaya gelen Thiago Siner Barbaros Çukur, Atford'dan kiralık olarak İngiliz kulübü Atford'da forvet oynayan profesyonel bir futbolcudur ve uluslararası düzeyde Türkiye'yi temsil etmektedir. Ocak 2021'de Atford'a imza atmadan önce, 2020 yazında Feyenoord ve Azaltmar genç takımlarından forma giyen Tiago Çukur, Atford'u 23 takımına transfer olduktan sonra Temmuz 2021'de Donjaster Roversa kiralanmıştır. Kiralık sözleşmesi sona eren futbolcu, Atford'a geri dönmüştür. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bahçenin Instagram hesabı dördüncü kez kapatıldı. Galatasaray'da kadro dışı krizi. Çike iddiası. Son haber bilgilerimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.48 48 kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. En transferi şampiyonlar ligi hesabı duyurdu. Taraftarlar çılgına döndü değerli izleyenler. Sonluk parolasıyla azalık altasayda gündem transfer. Eurospor'da iyi bir hava yakalayan Sarı kırmızıdaki transferlerle dolu hareketli gününe geçirecek. Özellikle orta saha mevkiine yeni bir ismi katma, e, katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Günün meydana bir bir Sergio Oliveira olurken Şampiyonlar Ligi resmi hesabından flaş bir paylaşım geldi. İşte detaylar. Spor Galatasaray Son dakika transfer haberi, Şampiyonlar Ligi resmi hesabı duyurdu. Sergio Oliveira Galatasaray'a transfer olacak mı? G Saray Oliveira ile anlaştı mı? Son dakika transfer haberi, Şampiyonlar Ligi resmi hesabı duyurdu. Sergio Oliveira Galatasaray'a transfer olacak mı? G Saray Oliveira ile anlaştı mı? Son dakika spor haberi, yeni sezona mutlak şampiyon parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da gündem transfer. Yeni bocasıyla iyi bir hava yakalayan sarı kırmızılı ekip transferde de oldukça hareketli günler geçirirken özellikle orta saha mevkine yeni bir ismi katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gündeme gelen isimlerden biri Serce Oliveira olurken, Şampiyonlar Ligi resmi hesabından flash bir paylaşım geldi. İşte detaylar. Sergio Oliveira Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu kapsamanda ilk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı daha sonra da Kazımcan Karataşı kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı. Özellikle orta saha mevkine öncelikli olarak bir transfer yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar bu yönde de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İmza bekleniyor. Galatasaray. Orta saha bölgesi için Porto'da forma giyen Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın transferi konusunda kulübüyle anlaşma sağladığı haberleri yerli yabancı birçok kaynakta yer alırken, 30 yaşındaki futbolcunun kısa zamanda İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması beklendiği belirtiliyor. Şampiyonlar Ligi hesabı paylaştı. Galatasaray'ın gündemine gelmesiyle sosyal medyanın da en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serce Oliveira için şampiyonlar ligi resmi hesabından da bir paylaşım geldi. Oliveira'nın yeteneklerin notuyla paylaşılan videoya Galatasaray taraftarları adeta beğeni ve yorum yağdırdı. Sarı kırmızılı taraftarlar admin sinyali verdi Galatasaray'a hoş geldin gibi yorumlarda bulundu. İşte o yorumlar. En çok aranan haberler. Son haber mürtülemiz devam ediyor. Yaklaşık 20 kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Siz herhalde Ekrem'e benzettiniz dedi. ve yürek yakan sözler geldi değerli izleyenler. Ekrem Karakaya görev başına uğradı. Silahlı sağlığı sonucu hayatını kaybetti. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetme sonrasında olayın yaşandı. Klinik kapısına cenazemiz var. Hasta bakılmayacak asılarak kapalı tutuldu. Karakaya Sağlık Bakanı Fadim Koca'nın da da cenaze törenine son yolculuğuna uğrandı. Karakaya'nın abisinin ise cenazede kardeşiyle anlattığı anlası yürekleri yaptı. Haber. Haber. Güncel. Görev başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğrandı. Kahreden sözler siz herhalde Ekrem'e benzettiniz. Görev başında katledilen Doktor Ekrem Karakaya son yolculuğuna uğurlandı. Kahreden sözler, Siz herhalde Ekrem'e benzettiniz. Konya'da kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi sonrasında olayın yaşandığı klinik, kapısına cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır yazısı asılarak, kapalı tutuldu. Karakaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğunda uğurlandı. Karakaya'nın abisinin ise cenazede kardeşiyle anlattığı anısı yürekleri yaktı. Konya'da dün sinir krizi geçiren ve başka bir hastanede güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Hacı Mehmet Akçay'ın silahlı saldırısı sonucunda kardiyoloji uzmanı Doktor Ekrem Karakaya hayatını kaybetti. Türkiye'yi şoke eden olayın yaşandığı klinik, kapısına cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır yazısı atılarak kapalı tutuldu. Karakaya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğunda uğurlandı. Tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı, tekbir getirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acılı aileyi arayarak taziyelerini iletti. Karakaya'yı öldürdü sonra da intihar etti. Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 39 iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın 58, ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı doktor Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti. Acil servisler dışında hizmet verilmiyor. Saldırının ardından sağlık çalışanları 7-8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor. Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi sonrası harekete geçtiler. Sağlık çalışanlarından birçok ilde şiddet protestosu. Kapıya bu yazı asıldı. Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyolojik liniğini kapısına, cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır yazısı asıldı. Liniğin kapısı da kapalı tutuldu. Karakaya son yolculuğuna uğurlandı. Karakaya'nın cenazesi devli devlet hastanesi morgundan alınarak yeni mahalledeki baba evine getirildi. İlçeye gelen sağlık bakanı Fahrettin Koca, evin önündeki taziye çadırını ziyaret etti. Koca, Karakaya'nın ailesine, abi Mehmet Murat Karaka'ya sarılarak başsağlığı diledi. Sana daha doyamadı. Sekiz çocuk. Doktor Ekrem Karakaya, 8 çocuklu ailenin 3. çocuğu olan Karakaya'nın kız kardeşleri, eşi ve yiyenleri, şehit Uzil. Doktor Ekrem Karakaya yazan tabutun başında gözyaşı döktü. Kız kardeş, sen bizim hem babamız hem abimizdin, sana daha doyamadık diyerek ağladı. Bakan koca da katıldı. Karakaya'nın naşık, cenaze aracıyla cumhuriyet meydanına getirildi. Buradaki törene Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memdur Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cadbar, doktorlar ve vatandaşlar katıldı. Terörle verdiğimiz sınavı sağlıkta şiddet içinde vereceğiz. Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Teröre verilen sınav gibi sağlıkta şiddet içinde vereceklerini kaydederek, bugün tarihtsiz bir acı yaşıyoruz. Başkasının yaşamını korumak için yemin eden bir dekimimizin canına kıyıldı. Bir baba, bir evlat, bir eş, bir dekim kardeşimizi hayattan kopardılar. Cani takledildi. Şehidimiz Doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyor. Ailesine, yakınlarına, sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, arkadaşımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her ev toplumumuzun Halkımızın canına kast etmiş anlamına geliyor. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Protesto yapıldı. Tören sırasında zaman zaman alkışlı protesto yapıldı. Tekbir getirildi. İki çocuğu vardı. Konuşmanın ardından cenaze namazı kılındı. Sağlık Bakanı kocanın da omuz verdiği tabut, askeri törenle cenaze aracına konuldu. Karakaya'nın naaşı şehir mezarlığına defnedildi. Karakaya'nın Elif ve Sena adında 4 ve 5 yaşlarında iki kız çocuğu olduğu öğrenildi. Doktorun abisinden açıklama, 7-24 çalışmıştır, şahidin. Görevi başında öldürülen doktorun abiyi Ahmet Karakaya yaptığı açıklamada şunları ifade etti. Bir şey hatırlatmak istiyorum, tedavi etmekle şifa vermek farklı şeyler. Doktor tedavi eder, şifa veren Allah'tır. Ekrem kardeşim kendisine saldıran saldırganın annesini tedavi etmiş anjiyoda olabilir tehlikeli işler, riskli hastalıklar annesi vefat etmiş ama kardeşi annesi vefat ettikten sonra şifayı Ekrem'de bulmuş senin yüzünden vefat etti, seni öldüreceğim demiş. Biz bunu lanetliyoruz. Ekrem kardeşim burada bulunan her doktor kardeşim gibi hastasını muayene etmiş onunla en güzel şekilde ilgilenmiş ve doktorluk şahsiyetini en yükseklere taşımıştır. Ben şuna şahidim. Değerli doktor arkadaşlar, tıp camiası Ekrem kardeşim 23 yıldan beri doktorluk vazifesi görüyor. İnanır bir hafta 10 gün tatil yapmadık birlikte 7-24 çalışmıştır şahidim. Bir tane resmi hastası varsa bin tane de gayri resmi hastası olmuştur. Kalk hastası değildi, sadece bunun yanında mide rahatsızlığı olan, karın rahatsızlığı olan, iş rahatsızlığı olan herkes ona başvuruyordu, hepsiyle ilgileniyordu. Siz herhalde Ekrem'e benzettiniz. Bunun dışında ben de velide gezerken Siman biraz kardeşime benziyordu. Ayağa kalkıyordu insanlar ben gelirken ben tahmin ediyordu. Bunlar Ekrem için kalkıyor. Diyordum ki Ekrem için ayağa kalkıyorlar yaklaştığında lütfen diyordum oturun ben Ekrem değilim ben onun abisiyim. Siz herhalde Ekrem'i e benzettiniz. Daha dün evden ayrılırken belki de Ekrem'in saldırıya uğradığı saatlerdi. Bir abi balkondan hocam dedi ben dedi anjiye olduğum bilgin var mı? Yaklaştım yanına dedim ki abi anlatıyorsun ama ben dedim ekrem değilim anlatıyorsun ama Allah şifa versin. Yani ekrem böyle tanımıyordu. Kayseri'de Karabük'te Konya'da böyle tanımıyordu. Karakaya için bir cenaze namazı. Karakaya için görev yaptığı hastane önünde bir cenaze namazı kılındı. Hastane bahçesinde toplanan bin'e yakın doktor ve sağlık çalışanı arkadaşları doktor Karakaya için bir araya geldi. Tekimler alana gelen sağlık sendikalarının pankart ve sendika yeleklerini kullanmalarına tepki gösterdi. Sendikalar da pankartlarını toplayıp, yeleklerini çıkartarak törene katıldı. Bazı sağlık çalışanlarının da siyah giyindikleri gözlendi. Acilen güvenlik önlemi alınmalı. Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, hastanelerde güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyerek şunları söyledi. Bu olayla sağlıkta şiddet, Artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumdadır. Hekime saldırı adeta toplumsal listeliğe dönüşmüştür. Bu durumdan, uygulanan popülist sağlık politikaları sebebiyle ülkeyi yönetenlerden hastane idarecilerine kadar herkes sorumludur. Mevcut durum kabul edilemez. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması, bir daha yaşanmaması için en sert önlemler acilen alınmalıdır. Sağlık tesislerindeki emniyet tedbirleri hasta ve çalışanların kendini tam güvende hissedeceği şekilde sağlanmalıdır. Vahşice saldırılarda öldürülmeye hayır diyoruz. Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Öztürk, can güvenliğimizin olmadığı açıkça görülmektedir. Daha kaç can kaybedeceğiz, mevcut durumda sağlık hizmeti verilebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Biz Çanakkale'ye tüm sınıf öğrencilerini gönderen ve orada tamamı şehit olan tıbbiyerilerin devamı ve takipçileriyiz, Vatanımız için şehit olma tecrübesine elbette sahibiz. Fakat herkesin gözleri önünde vahşice saldırılarda öldürülmeye hayır diyoruz. Bundan dolayı tüm sağlıklıkları şimdilik 7-8 Temmuz tarihlerinde tabip odalarının da desteğiyle acil hastalara verilen hizmetler hariç iş bırakma kararı aldı. Gerekli bir tedbirlerinin alınmaya başlandığını görene kadar eylemlerle taleplerimizin arkasında olacağız dedi. Saldırgan defnedildi. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Hacı Mehmet Akçay'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Yunak ilçesi Koçyazı Mahallesi'nde mahalle mezarlığına defnedildi. Erdoğan'dan Karakaya'nın ailesine taziye telefonu. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Doktor Ekrem Karakaya'nın menful bir saldırı sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, merguma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti. Kaynak, Ayha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avukatı ve müvekkilini öldürmüştü. Tutuklandı. Fatih'in TikTok paylaşımları dehşete düşürdü. En çok Bu haber Ölkemiz devam ediyor. Yaklaşık 21.47'ye kadar Bu ekranlardayız. Tekrar doktorumuzu Allah'tan Rahmet ailesine baş sağlar değerli dostlar. Türkiye çocuk hakları savunucusu olarak atadığını duyurdu. Ünlü şarkıcı Eylül, Yunus Eylül'e Yunus Eylül Türkiye'nin çocuk içiliği ve çocuklara yönelik şiddetinin sona er erdirmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek. Yunus Ev Türkiye'den hadiseye önemli görevi çocuk hakları savunucusu oldu. Yunus Ev Türkiye hadiseyi çocuk hakları savunucusu olarak atadığını duyurdu. Ünlü şarkıcı bir yıl süreyle UNICEF Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek. Hadise, kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Bu görevlendirme ile şiddet ve çocuk işçiliği gibi çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini tahmin eden şarkıcı, Urnicefi ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi dedi. Çocuklar örnek alarak öğrenirler. 36 yaşındaki sanatçı, bugün vermek istediğim mesaj basit, çocuklar örnek alarak öğrenirler. Bu halde Türkiye'nin tüm çocuklarına ve gençlerine rol model olmalı ve yetişkinlik yolunda karşılaştıkları zorluklarla mücadele etmede onlara yardım etmeliyiz. Ayrıca ülkemizdeki her çocuğun nitelikli ve kapsayıcı eğitim, sosyal korunma, ücretsiz kültür ve spor faaliyetleriyle öğrenme fırsatlarına erişimini destekleyerek onların kendilerine yetebilen bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olabiliriz. Bunun ayrıca yoksulluk döngüsünün kırılması açısından da önemli olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Ortak çabaya ihtiyacımız var. Yeni görevinden dolayı hadiseyi kutlayan UNICEF Türkiye temsilcisi Regina de Dominicis, her çocuğa eşit fırsatlar sunan güvenli bir toplum inşa etmek için herkese çağrıda bulundu. De Dominicis, her kız ve erkek çocuğun korunma hakkı vardır. Bu nedenle, güvenli bir şekilde büyüyüp potansiyellerini tam olarak gerçekleştirebilecekleri bir çevreye sahip olmalarını sağlamak için herkesin ortak çabasına ihtiyacımız var. ''Sizlerin desteği çalışmalarımızın başarıya ulaşması adına büyük önem taşımaktadır.'' şeklinde konuştu. Ailesinin zorla çalıştırdığını öğrendik. Basın toplantısına katılan gençler Nehir ve Resul ise çocuk işçiliği ve şiddete karşı farkındalığı artırmak, ortak çaba sarf etmek için birlikte çalışma kararlarından dolayı Hadise ve UNICEF Türkiye'ye tüm çocuklar adına teşekkürlerini bildirdiler. Zorbalığa uğrayan çocuk da büyü, anne ya da baba olduğunda çocuk yetiştirecek. Bir çocuğun zorba yetişmemesi için toplum olarak elimizden geleni yapmalıyız diyen Nehir'in sözlerine, Resul ismini vermediği bir arkadaşının yaşadıklarını anlatarak devam etti. Biz onun seçimi olduğunu düşünürken, ekonomik durumu iyi olmayan ailesinin, yasak olmasına rağmen onu zorla çalıştırdığını öğrendik. Çocuklar daha eşit fırsatlara sahip olmalı ve mutlu yaşamalı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üçüncü defa kans... Haber bültenimiz devam ediyor. Değerli izleyenler yaklaşık 21.47'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Erdar Acar mahkemeye sevk edildi. Tuklanma operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliye sevk ettiğinden bir iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gürz'ün arasında yer aldığı 25 şüpheli tuklamaları. ...talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sarallar operasyonunda yeni gelişme. Erdal Acar tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sarallar operasyonunda gözaltına alınarak bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş adamı Erdal Acar ve Şahin Gülcün arasında yer aldığı 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler. İstanbul merkezli 13 ilde sararlar grubuna yapılan operasyonda gözaltına alınarak bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderilen 91 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Savcılıktaki sorgusu tamamlanan iş adamı Erdal Acar ve Milliyetçi Hareket Partisi M.Y.K. üyesi Şahin Gülzüm de arasında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Erdal Acar'ın suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yağma suçlarından tutuklaması talep edildi. Şüpheliler hakkındaki savcılık ve mahkeme işlemleri peyderpey yürütülüyor. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avukatı ve müvekkilini öldürmüştü. Tutuklandı. Katilin TikTok paylaşıp... Ana haber mülteğimiz devam ediyor. Yaklaşık 10.47'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Ee, Ortalık fena karıştı. Ya tartışalım ya da susun dedik. Son dakika haberine öyle Fenerbahçe TFF'ye resmi olarak 28 şampiyonluk başvurusuna bulunmuştu. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarlarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için Sarılar Juert'e bir açlama geldi. Fenerbahçe'nin yayınladığı bildirdi TFF'ye çağrıda bulunurken altı sahaya gönderme yapıldığı detaylar haberimiz... Fenerbahçe'nin son dakika... Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş teklif ve tifiye Ya tartışalım ya da ilelebet susun. Son dakika, Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş teklif ve tifiye Ya tartışalım ya da ilelebet susun. Son dakika haberleri, Fenerbahçe, resmi olarak 28 şampiyonluk başvurusunda bulunmuştu. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği 28 şampiyonluk başvurusu için Sarı lacivertli kulüpten bir açıklama geldi. Fenerbahçe'nin yayınladığı bildiride tufiya çağrıda bulunurken, Galatasaray'a gönderme yapıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor. Son dakika haberleri, Fenerbahçe kulübü 1959 senesinden önceki şampiyonlukların sayılması için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunmuştu. Federasyondan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken sarı lacivertli kulüpten flash bir harekete imza atıldı. Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada tufiya çağrıda bulundu. Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu için bir açıklama yayınladı. Sarı Yacı Vertli kulübün bildirisinde Federasyon ve Galatasaray'a çağrıda bulunulurken, Sarı Kırmızılı kulüp için ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun, ifadeleri kullanıldı. İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak gerek önceki başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve yönetiminin gerekse 2018 yılından itibaren mevcut yönetim kurulumuzun gündemine aldığı 1959 öncesi şampiyonluklarımız ile ilgili bir açıklamayı yapma gerekliliği doğmuştur. İstisnalar yapılarak, Kulübümüzün tarihinde yer alan, bizzat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oynatılan şampiyonlukları, efsaneleri futbol tarihine kazanan 9 şampiyonluğumuz, Hak ve hukuktan yoksun bir anlayışla 1959 yılı milat alınarak ancak buna da tam uyulmayıp istisnalar yapılarak yok sayılmakta ve kulüplerin şampiyonluklarını simgeleyen Yıldız hesabına katılmamaktaydı. Başvurunun yanıtı beklenmektedir. Kulübümüz, 1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun bizzat oynatmış olduğu ve sonrasında yok saydığı bu şampiyonluklarla ilgili 6 Mart 2021 tarihinde resmi, Hukuksal tüm kanıtlarını sunarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bir başvuru yapmıştı. Ve bu başvurunun yanıtı kurumlarda devamlılık esastır gerçeğinden hareketlerinin yeni başkanı ve yönetiminden beklenmektedir. kulübümüzün hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu hatırlatıyoruz. kulübümüzün gerek ulusal gerekse uluslararası arenada hakkını savunmaya hazır olduğu bu konuyu Türkiye Futbol Federasyonu'na hatırlatıyor. Kendilerinin bu başvuruyu hukuki şartlar çerçevesinde değerlendirmeyi almasını beklediğimizi vurguluyoruz. Her tür adımı atmaya hazırız. Bu konunun değerlendirilmesi sürecinde, kulübümüzden herhangi bir bilgi talebi ve sorusu olması halinde her tür adımı atmaya hazır olduğumuzu paylaşıyoruz. Davetimiz hala geçerlidir. Ayrıca bu konuyla ilgili olarak maalesef hak ve hukuktan yoksun, tarihi gerçeklerden uzak bir yaklaşımlı açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü'ne yönelik olarak, 2021 tarihinde istediğiniz mecrada isterseniz sizin kanalınızda bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz demiş ve aynı şekilde 9 Mayıs 2022 tarihinde de bir açıklama yaparak davetimiz hala geçerlidir diyerek çağrımızda ısrar etmiştik. Ya tartışalım ya da susun. Ancak bu çağrılarımıza dair hiçbir yanıt alamamıştık. Davetimiz bugün de geçerlidir. Ya gelin tartışalım ya da ilelebet susun. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız milli golcü Fey Bahçe'ye imza için geliyor. 187 golün kaydedildiği iki maçta skordan çok o detay şaşırttı. Dünya futbolu karışacak. Ronaldo ve Messi Ama haber bir temiz devam ediyor. Yaklaşık 27.47'ye kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar yıldızı sporcuların ünlü gazeteciye kirli haberine göre spor yorumcusu Uğur Karal Karakulukçu, geçtiğimiz gün Galatasaray sözleşmesi soneren Sofyan Efekuliy hakkında Twitter türünde dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Yıldız atıcı çok geçmeden karakulukçuyu yanıt verdi. Spor, spor. Galatasaray. Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofyan Efekuliyden o gazeteci ağır cevap. Kafan kirli. 200 Galatasaray ile sözleşmesi biten Sofiane Fehkoli'den o gazeteciye ağır cevap, kafan kirli, iki yüzlüsün. Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu geçtiğimiz gün Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Sofiane Fehkoli hakkında Twitter üzerinden dikkat çeken ifadelerde bulunmuştu. Yıldız futbolcu çok geçmeden Karakullukçu'ya yanıt verdi. Galatasaray ile sözleşmesi geride bıraktığımız sezonun sonunda biten Sofiane Fehkoli, spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun, Kendisi hakkında söylediği disiplinsiz, tembel ifadelerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sofyan'a Fekoli yanıt verdi, kafan iki yüzlüsün. kara Karakullukçu geçtiğimiz gün Fekoli hakkında şu ifadeleri paylaşmıştı. Fekoli'nin Tudor fikrine bir şey demiyorum ama tembellikte, de, fit olmamakta, disiplinsizlikte 5 yıl yüksek lisans yapmış bir oyuncudan bunları duymak biraz garip geldi. Senin en çok övündüğün dönemdeki lakabın üç aylar topçusu. Konuyla alakalı bugün açıklama yapan Sofiane Febbovi ise o ifadelere, kafan yalan söylemenin yanı sıra iki yüzlüsün. İki şampiyonluk ve iki kupa kazandın. Ayrıca en iyi oyuncu seçildi. Ve sen ne yapıyorsun? Tudum için iyi şeyler söylemek, terim için kötü şeyler söylemek anlamına gelmiyor. Elhamdülillah ben o şekilde ekmeğimi kazanmıyorum diye yanıt verdi. Bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin. Yıldız oyuncunun sözlerine çok geçmeden yanıt veren gazeteci şu ifadelerde bulundu. Sofiane, ben sadece kendi fikrimi söyledim ve söylediklerimin arkasındayım ortada bir yalan yok. Performansın beş yılda çılgın paralar kazanmış bir oyuncuya göre yetersizdi. Toparlamak için de son yıllarda beşi evreye çaban olmadı. Üzgünüm ama bana saldırarak fikirlerimi değiştiremezsin. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. G Saray'ın transferini paylaştı. Admin simyalı verdi. Dünya futbolu karışacak. Ronaldo ve Messi aynı takımda. Düğüne gelenler şaşkına döndü. İlkay Gündoğan. En çok aranan haberler. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların... Dostlar, bir video sunuda bugün tem otoyolunda zincirleme kaza meydana geldi. Trafik tek şeritten devam ediyor. Samurda zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tem otoyolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik tek akışı tek şeritten devam ediyor. Tem otoyolunda zincirleme kaza. Trafik tek şeritten devam ediyor. İstanbul'da zincirleme bir trafik kazasına meydana geldi. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Trafik tek akışı tek şeritten devam ediyor. Tem Otoyolu Sultanbeyli 3 3'tir ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Trafik kontrolü sağlanıyor. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ve de bu haberimize birlikte tarikhaber.com'un haber sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'un bekleyin. Sistemize yer alan eklemler tıklayarak bizi destekleyebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'ye uyanmak değil. İyi akşamlar diye soru